Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün de sizlere Adıyaman yolbaşı içerisinden anlatımlarda bulunacağım. Burası Gölbaşı Tren İstasyonu. Tren istasyonun duvarlarında da hasarlar vardı. Şimdi Tren istasyonundan başlayacağım. Asfalta, ana çarşıya kadar Gölbaşı'nda olan biten son durumu size hem göstermeye ben de anlatmaya çalışacağım. Burası tren istasyonu binası. Trenler Malatya istikametine doğru gidemiyor maalesef. Çünkü e, tren raylarında ciddi hasarlar var. Bugün 9 Mart Herşembe günü. Gölbaşı'ndaki genel durumu size özetleyecek olursam şu an Gölbaşı içerisinde bir taraftan yıkım faaliyetleri gerçekleşiyor. E, depremde ağır hasar almış hut yan yatmış gibi ciddi hasarlı binalar bir taraftan yıkılıyor. Diğer taraftan da Binalardan, hasarlı hasarsız binalardan veya orta hasarlı veya az hasarlı binalardan insanlar eşyalarını başka bir yere taşımaya çalışıyor. Buradaki bina da ciddi hasar alan binalardandı. Yanılmıyorsam iki gün önce burayı yıkıyorlardı. Evet bu sokağa giden yol tamamen kapanmış durumda. Yanımda bir bakkal vardı. Bu da tamamen yıkılmış durumda. Bu köşede berberle sigortacı vardı. Burası tamamen yıkılmış durumda. Burada iş yerleri ciddi hasar görmüş durumda. Bu sol tarafta hali sekmek fabrikası vardı. Geçmiş olsun Hadi abi. Çok Teşekkür ederim. Daha Sağ ol. Yaz. Oraya da yaz. Halimiz perişan. Evet. Geçmiş olsun. Şimdi özellikle asfaltın alt tarafı arkadaşlar ciddi manada binalarda ağır hasar var. Ağır hasar. Olmayan binalarda da ee, ciddi zararlar var. Veyahut binalarda hiçbir şey yoksa da böyle gördüğünüz gibi zemin yaklaşık bazı yerlerde yarım metre, bazı yerlerde bir metre bazı yerlerde de bir kat kadar e, böyle alta çekmiş durumda. Dolayısıyla benim gözlerim, benim izlenimime göre arkadaşlar asfaltın alt tarafı özellikle Yeni Mahalle, Yavuz Selim Mahallesi kısmı yani büyük bir oranda yıkılacak gibime geliyor. Çünkü dediğim gibi büyük bir kısmı, asfaltın büyük bir kısmında e, zemin sıvılaşması var. Dolayısıyla zeminde yer yer 1 metre, 2 metreye varan çukurluklar oluşmuş durumda. Burası Günaydın Camii. Günaydın Camisinin minaresi yıkılmış. Şu karşıdaki evin tepesine düşmüştü. Bu minareyi buradan kaldırmışlar. Burada dik bir şekilde duruyordu. Buradan da çekimler yapmıştık. Kanaldaki videolarda var. Günaydın Camii'nin minaresi vs. diye. Evet minare buraya düşmüştü. yerleri ciddi hasar görmüş durumda. Binalar ciddi hasar görmüş durumda. Bakın burada da böyle bir çöküntü oluşmuş. Şöyle Gazi İlkokulu'na bakalım. Bina yerinde duruyor. Bir sıkıntı yok ama tabi zemininde çatlaklıklar olabilir veya zeminde kaymalar olabilir. Burası Tandırmaz Market'in önü. Gördüğünüz gibi buralarda da çöküntüler var. sol tarafta bu Özdemir pastanesinin olduğu ve o sol taraftaki caddeye doğru giden yolda ciddi yıkımlar var evler yıkılmış durumda bir tane çamaşır makinesi şöyle görünüyor araç enkazın altında kalmış. Tanınmayacak halde ne tür bir araç olduğu bile belli değil. Tabi insanlar çadırlarda kalmaya devam ediyor. Evet burada Özdemir Pastanesi vardı. Bu cadde boyunca ciddi bir yıkım var. Buradaki yanılmıyorsam sıralı 3 veya 4 bina yıkılmış vaziyette. İstasyondan başladık. Gölbaşı meydana doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Bu sağ tarafta köşede kırtasiye vardı. Bir de bu sağ tarafa giden yolda tamamen enkazlardan dolayı kapanmış durumda. Burada çay ocağı vardı. meşhur Çınaraltı. altı. Yani şu bina da yeni yapılmıştı. Gördüğünüz gibi buranın zeminde de çöküntüler oluşmuş. Buradaki iş yerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Hem ciddi hasar almış hem de hem de zeminde böyle çöküntüler meydana gelmiş. Yani yaklaşık yarım metre ile bir metre arasında çöküntüler var. görüyorsunuz Arkadaşlar aynı şekilde karşıdaki binalarda da yine çöküntüler var köşede iki bina da yıkılmış vaziyette yanılmıyorsam ilk depremde yıkıldı burası ilk olmasa da ikinci olabilir buradaki iş yerlerini de görüyorsunuz. Sol tarafta. Burada da yine zeminde çökmeler oluşmuş. Evet, maalesef buradaki esnaf elimde kalan son ürünlerle satış yapmaya çalışıyor. Sağlıcakla gördüğünüz gibi cadde boyunca iş yerleri ciddi hasar almış iş yerlerinin zeminde çökü, çökme oluşmuş Evet meydan çok kötü meydanda şu an ciddi manada hem yıkımlar var hem de altyapı çalışmaları da devam ediyor. Böreleri görüyorsunuz arkadaşlar. Hocam geçmiş olsun. Bunlar su borusu mu? Doğalgaz mı? Ne bunlar? Su borusu. Evet. Su borusu. Su, yağmur, suyu, doğalgaz, hepsi var. Ya bu, burada kırıklar, ha buradan çıkıyor. Bana sınıf Buradan bekleyin. Aa, 4, 5, 5, 5, 5, 5. buradan nereye gidiyor? geçiyor. Evet. Meydanda son durum bu şekilde. Borular ciddi hasap görmüştür durumda. Yukarıya doğru burası meydanın sol tarafı arkadaşlar. Buradaki köşedeki binalar da yıkıldı. Evet, meydandan belediye istikametine doğru da iş yerlerinde ciddi hasarlar mevcut. Bir taraftan da yıkım çalışmaları devam ediyor. Burada Rüyam Tatı, Rüyam organizasyon vardı. O da maalesef yıkılan binalar arasında. Burası belediye istikametine giden cadde. Şöyle binalar da yıkıldı. Evet meydana şöyle bir genel bakış yapalım. Gitarın bu kısmında yol ikiye ayırmıyordu, bir tanesi sağ taraftan Mühimet Ekmek Fabrikası'na doğru giden yol, diğeri de sol taraftan Anacap'a, AKM'nin olduğu yere doğru giden yol. Bu oradaki binalar tamamen yıkılmış durumda, depremde yıkılmıştı bu binalar. Sağlı sollu binalarda da ciddi hasarlar mevcut. esnaf kurtarabildiği mallarını kurtarmaya çalışıyor. Öyle karşıda bulunan Türksel bayi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Uyarların iş merkezi vardı. Daha sonra yarım aylar daha sonra emmi tantuni diye böyle aşağıya gidiyordu. Bu sokakta da maalesef ciddi manada yıkımlar meydana geldi. Yani tekrar ediyorum özellikle asfaltın bu alt tarafında Yeni Mahalle ve Yavuz Selim Mahallesi'ndeki binalarda hem ciddi hasarlar var, yıkımlar var. Hasar olmayan yerlerde de zemin kayması var. Zemin sıvılaşmasından dolayı binalarda yer yer bazı yerlerde 1 metre, 1.5 metre, 2 metreye kadar çöküntüler mevcut. O yüzden benim tahminim o binaların çoğu yıkılacak gibi. Yani asfaltın alt tarafında Yeni Mahalle, Yavuz Selim Mahallesi kısmında ne kadar bina ayakta kalır tahmin etmek zor. Şimdi o çöküntülerden şöyle bir tanesini şurada size göstereyim. Bakın buradaki ağaç daha önceki yayınlarında da göstermiştim. Yaklaşık 2 metre çökmüş durumda. Şu karşıdaki köşedeki bina 2. depremde 6 Şubat'ta öğlen meydana gelen 2. depremde yıkılmıştı. taraftan çarşıda bulunan esnaflar da yavaş yavaş açabilenler dükkanlarını açmaya başladılar. Evet burada bir kontrolücü var. Pırtavatçı Mustafa dükkanı açmış durumda. Hastane ciddi zarar görmüş durumda. Ziraat Bankası e, burada artık faaliyet göstermeyecek. Jandarmanın yan tarafına konteyner e, banka kuruldu. Büyük bir konteyner. Ziraat Bankası o konteynerda bundan sonra faaliyet gösterecek. Yine Asfaltın bu kısmında da su borularının tamiratı devam ediyor. Şöyle göstereyim size. İş bankası şu karşıda gördüğünüz konteynerda faaliyet gösteriyor. Buradaki dükkanlar da maalesef yıkıldı. Gördüğünüz gibi sporların tamiratı yapılmaya çalışılıyor. Burada Fatih Çerez vardı, Kerem Ticaret vardı. Yanılmıyorsam can kasabı vardı. Sonra köşede bir Türkçen bayi vardı. Bu arkada tabii dükkanlar vesaire vardı. Bunların hepsi. Maalesef yıkılmış durumda. Tekrardan meydana doğru geldik. Burada kafe vardı, derenin üst tarafında, o kafede yıkılmış durumda. hafta içi günlerden Perşembe günü Normalde hafta içi Bu cadde çok canlı olurdu. Ciddi insan kalabalığı olurdu. Şimdi artık onun yerine Enkazlar var. Molozyumları var. İş makineleri var. Ve yıkım gürültüleri var. Onun harici maalesef Cadde eski canlılığını Eski şatafatını kaybetmiş durumda. Şu an Yolbaşı'nın birçok noktası böyle maalesef. Umarız en kısa zamanda Eski günlere O kıymetini bilmediğimiz günlere geri döneriz.